bir uzun yola ihtiyaç duyuluyor veya yanlış yola. Peki insan niye kendisiyle yüzleşip sizin gibi bir profesyonel koç danışman vasıtasıyla niye kendinden kaçıyor? Buna yetersizlik diyebiliriz. İnsanlar genelde çok katı, mesela bir yönetici grubundan örnek verecek olursak katı yöneticiler genelde özgüveni düşük insanlardır. Özgüveni düşük olan insan Kapıları daha çok sıkı kapatır, iletişime daha fazla kapıları kapatır, eleştiriye açık olmaz, gelişime açık olmaz. Esnek olan insanlar dikkat edin, özgüveni yüksek olan insanlar da eleştiriye açık insanlardır. Kendisiyle de barışıktır. Bir de benim bir benzetmem var, siz küçük bir işletme sahibiyken, işletme şart değil, aile, anne babayken, çocuk yokken daha küçük bir... Bir tepe üzerindeyken yeterlisiniz, oraya yetiyorsunuz. Sonra büyümeye başlıyorsunuz, orta ölçek. Evet. Ama siz onunla eş değer büyümüyorsunuz. Sonra o kurum bir büyük ölçekli kurum haline geliyor ama siz hala aynı seviyedesiniz, aynı gelişmiyorsunuz. Aynı benzer teknikler, benzer uygulamalar, bir de öğrenilmiş çaresizlikler başlıyor, işin içerisine giriyor. Ee, i̇şte orada açmaz başlıyor. Kurumun veya ailenin büyümesiyle eş değer, siz, biz, her neyse muhatap, büyümeye niyet etmezse, niyet ettim büyümeye demezse zaten orada olay komplike bir hal almaya başlıyor. Eğer zamanda müdahale edilmezse bizim benim alanım yönetim organizasyon işletmede yönetim organizasyonunda kullandığımız değişik kavramlar vardır. Yani bir aileye hatta bir bireye de ya da bir kuruma da tavsiyede bulunurken deriz ki sorun henüz çözülebilecek durumdaysa bir reorganizasyon yapalım. Yeniden bir organize edelim mesela mümkün bu. Ama eğer orayı geçmişsek işte bir değişim mühendisliği yapalım. Evet, bravo. Fakat bir de şu var, reorganizasyonu geçtik. Daha henüz vaktimiz varken, düzenleyerek kurtarabilecekken bu masayı yapmadık. İkinci aşama, bir değişim mühendisliğine gidelim, biraz daha kökten değişikliğe gidelim, bunu da yapmadık. Üçüncü aşamada maalesef rigor mortis dediğimiz bir kavram gündeme geliyor. Artık öyle bir noktaya geliyoruz ki gerek ailede, gerek kurumda, gerek bireyde. Yapılabilecek hiçbir şey kalmıyor. Orası artık umudun bittiği yer. Rigor Mortis ölüm katılığı. Yani, Tıptan alalım tıptı. o kavramı. Exitus Mortus ee, oluyorsunuz. Evet, evet. artık e, beyin ölümü gerçekleşti. Ya. İşte o beyin ölümü gerçekleşmeden önce filmi geriye sarıp artık hangi aşamadaysa birey ya da kurum ya da aile müdahaleyi e, yapmak gerekiyor ki e, yaşanacak olan şu ömür e, mutlu bir şekilde devam edebilsin. Aynen. Değerli seyirciler, Revol Mortis veya Exitus Mortus olmadan sizler, aileniz, kurumunuz e, ve yönetiminiz çökmeden derneğiniz olur, sivil toplum örgütünüz olur. Mutlaka danışmanlara ve profesyonel koçlara yönelin ki hem kendinizde barışık, hem kendi keşif yolculuğunuzu sağlıklı tamamlayın, hem de eğer küçük bir işletmeyseniz, orta ölçe, ise yüksek, yüksekse holdinglere kadar bunun yolu var. Ulusalsanız uluslararası bir şirket, uluslararası bir insan, uluslararası bir aile olma fırsatını kaçırmayın. Sadece sorun olunca değil, sorunu değil, kaliteyi arttırmak için de Selim Sözdemir Beyefendi gibi profesyonel koçlara yönelerek biraz galiba motivasyon alma zamanı.